بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من صختك ونقماتك ووفقني فيه لقراءتي آياتك برحمتك Allah'ım, bugün de beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazet ve azabından uzaklaştır. Bugün de ayetlerini okumaya beni muvaffak et. rahmetinle ey merhametlilerin. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Bugün Allah'tan, bu günün duasında Allah'ın rızayetini istiyoruz. Allah'ın rızayeti nerededir? Nasıl ele gelir? Ben iki tane rivayetten istifade ederek bu Allah'ın rızayeti nerede onu izah etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurur ki Allah'ın rızayeti anne babanın hoşnutluğundadır. Yani eğer ben Allah'ın rızasını arıyorsam anne babanın rızasını ele getirmem gerekiyor. Başka bir rivayette i̇mam Cevad aleyhisselam Mehlibeyt dokuzuncu imamı şöyle buyurur. Buyurur, üç tane şey, üç amel Allah'ın rızasını insana verir. Ve insan kazanır Allah'ın rızasını. Birincisi, mütevazi olmaktır. Karşıya taraf, yani karşı insanın, e, yani diğer insanın karşısında mütevazi olmaktır tekebbürsüz olmaktır. Kibir, insanın o tevazüsünü elden alır. Allah'ın rızası da kibirde değil. Kibir yapmak Allah'ın gazebini getiriyor. Bu bir. İkincisi, sadaka vermektir. Yani Allah yolunda sadaka vermek, fakir fukeraya sadaka vermektir. Üçüncüsü, istiğfar etmektir. Yani, bu üç emel ile yani istiğfar etmek, sataka vermek ve mütevazi olmak. Bu üç emel Allah'ın rızasını insana kazandırır. Ve tabi ki Peygamber Efendimiz de buyurur anne babanın rızası, anne babanın hoşnutluğu o da insana Allah rızasını kazandırır. Beşinci bir amel de var. Onu da ekleyin ki Allah'ın rızasını görelim nerededir? O da şükretmektir. Kuranın ayeti de var. Buyurur: Le in shakertom le azidenekum. Eğer şükretseniz Allah çoğaltar. İsterse mal, dünya malı olsun, isterse senin maneviyetin olsun. Yani sen eğer bu şükrü Allah'ın nimetlerinin karşısında yerine getirsen ne olacak? Sen Allah'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Bu ikinci gününde. Aslında biz Allah'tan daha çok Allah'ın rızasını kazanmayı talep ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.